Bugün 4 Kasım 2021 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Güne terazi burcunda başlayan ay saat 3:52'de akrep burcuna geçecek. Değişen enerjilerle birlikte önümüzdeki iki gün ay daha tutkulu ve hırslı bir ruh hali verirken, spütüler kavramlara da ilgimizi artırabilir. Sabah saatlerinde ay akrep burcundaki Mars'a birleşecek. Enerji ve motivasyonumuz yükselebilir. Daha cesaretli ve özgüvenli hissedebiliriz. Çok hırslı ve tutkulu davranışlarda gözlenebilir. Dürtüsel eğilimler, kaza ve sakarlıklara da yol açabileceğinden sabah saatlerinde sakin ve dengeli olmaya özen gösterelim. Öğle saatlerinde akrep burcundaki ay, kova burcundaki satürne dik açı yapacak. Günlük sorumlulukların üzerimizdeki baskısını hissedebilir, maddi manevi kısıtlamalarla karşılaşabiliriz. Gece yarısı doğacak yeni ay öncesinde ay ışığını kapatırken iç dünyamıza yönelip geçtiğimiz günleri gözden geçirebilir, tefekkür ve anlayışla bazı eksik ve hatalarımıza yüzleşebiliriz. Bugün akrep burcundaki güneşle boğa burcundaki Uranüs arasındaki karşıt açıda kesinleşecek. Heyecan ve huzursuzluk hissedebiliriz. Beklenmedik durumlara, hızlı gelişmelere karşı dengemizi korumaya çalışalım. Gece yarısında 01.15'te güneş ve ay akrep burcunda kavuşacak ve 12 derece akrep burcunda yeni ay oluşacak. Uranüs'e karşıt açı yapan yeni ay hayatımızda planda olmayan ani değişimlere ve hızlı başlangıçlara yol açabilir.